y eşittir 1 bölü 8 x küp eksi x kare. Hangi aralıkta y x'in ortalama değişimizi 1 bölü 2'dir? Seçeneklere sırayla bakarak bu aralıklardaki ortalama değişimizini hesaplayalım. İlk seçenekle başlayalım. x eksi 2 ile 2 arasında. Eksi 2 küçüktür x, küçüktür 2. Önce x eksi 2'ye eşit olduğunda fonksiyonumuzun değerinin ne olacağını bulalım y eksi 2 eşittir 1 bölü 8 çarpı eksi 2 üzeri 3 eksi eksi 2 kare. Eksi 2 üzeri 3 eksi 8 eder. Eksi 8 çarpı 1 bölü 8 eşittir eksi 1. Eksi 2'nin karesi artı 4 ama başta eksi işareti var. Yani eksi 4 yazmalıyız. Eksi 1 eksi 4 eşittir eksi 5. Şimdi y2'yi bulalım. y2 eşittir. 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 3 eksi 2'nin karesi. Bu da eşittir. 1 bölü 8 çarpı 8, 1. 1 eksi 4, bu da eksi 3'e eşit. Ortalama değişim oranını bulmak istiyorsanız, fonksiyonunuzun y değerinin ne kadar değiştiğini bulmalı ve bunu x'in ne kadar değiştiğine, x'in değişim oranına bölmelisiniz. Bir tablo yapalım. Buraya x'i, buraya da y'yi yazalım. x eksi 2 olduğunda y eksi 5. x artı 2 olduğunda y eksi 3 oluyor. y ne kadar değişti? y 2 birim yükseldi. x değeri ise 4 birim yükseldi. y bu noktadan bu noktaya yükseldi. X de bu noktadan bu noktaya yükseldi diye düşünebilirsiniz. Veya 2y değeri arasındaki farkı bulabilirsiniz. Eksi 3 eksi, eksi 5. Artı 2 eder. Eğer 2 eksi eksi 2 derseniz, artı 4 olur. Tablodan bakarak bulmak çok daha kolay. x4 yükseldiğinde y2 yükseliyor. Bu durumda bu aralıkta ortalama değişim oranımız y'nin x'e göre değişimi, yani 2 bölü 4 eşittir 1 bölü 2 olacak ve ilk seçenek doğru. Şansımıza ilk seçenek doğru çıktı, diğer seçeneklere bakmamıza gerek kalmadı. Ama yine de diğer seçeneklerden bir tanesini daha çözelim ve o seçeneğin niçin doğru cevap olmadığını görelim. Bu nokta ve bu nokta arasındaki ortalama değişim oranını bulalım. 0 küçüktür x, küçüktür 4. Buraya bir tablo yapalım. Tabloya x ve y değerlerini yazacağız yine. x eşittir 0 iken y ne olur? 1 bölü 8 çarpı 0, 0 eder. Eksi 0'ın karesi. 0 eksi 0 eşittir 0. x eşittir 0 iken y eşittir 0. Peki x eşittir 4 iken y ne olacak? Bunu akıldan hesaplamaya çalışacağım. 1 bölü 8 çarpı 4'ün üçüncü kuvveti. 4'ün üçüncü kuvveti 64'tür. 64'ün 1 bölü 8'i 8 eder. 8 eksi 4'ün karesi. 4'ün karesi de 16 olduğuna göre 8 eksi 16 bu da eşittir eksi 8. x eşittir 4 iken y eşittir eksi 8. Bu tabloya bakarsak x, 4 yükselirken y, 8 azalıyor. Yani y'nin x'e göre ortalama değişim oranı, değişim y, bu üçgenin Yunan alfabesindeki delta harfi olduğunu ve değişimi simgelemek için kullanıldığını biliyorsunuz. Değişim y eşittir, eksi 8, bölü, değişim x, yani 4. Yani bu aralıktaki ortalama değişim oranı, eksi 2. Oran eksi çünkü x yükseldiğinde y azaldı. Ve ortalama olarak x her bir birim yükseldiğinde y iki birim azaldı. Negatif, negatif 2 buradan geliyor. Yani ikinci seçenek doğru cevap değil. Diğer iki seçenek de doğru cevap değil ama yine de videoyu şimdi durdurun. Üçüncü ve dördüncü seçenek içinde ortalama değişim oranını kendi başınıza hesaplayın. Kolay gelsin.